Travma söz konusu burada da sadece olay e, adli olduğu için tutanak tutuluyor, farklı bir yol izleniyor. Burada artık işin içine e, polis de giriyor. Biz de kendi adli vaka formumuzu oluşturuyoruz. E, onları e, oluşturdu, e, oluşturduğumuz için de daha sonrasında onlar e, polis tarafından da kullanılıyor. aynı yani hastanın e, neresinde bir travma söz konusu, nasıl bir e, yarası olduğunun söz konusu oluyor. E, Burada biraz işte ne derinlikte, ne şiddette bir yaralama olduğu söz konusu gelen hastanın hayati tehlikesi var mı yoksa mesela atıyorum bir ekstremite bir bacağında bir bıçaklama yarası vardır. Orada bizim mesela en önemli gayemiz kanama şiddeti ne kadar onu kontrolü altına alalım ki ilerleyen saatlerde bir kanama ile ilgili bir sorunla karşılaşmayalım ama bazen de çok ciddi bir kurşunlama vakası gelir. Ee, hani orada e, hastanın e, şöyle solunum e, şey dolaşım yetmezliğine girip e, arrest dediğimiz hani kalbin durması tablosuna kadar girip bizim çok daha agresif e, müdahaleyle... yani ona... hemen ameliyata da alınabilecek bir vaka. Ee, yine e, bize silahı, hemen, hemen ameliyata almıyoruz o durumda. İlk önce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 bu doktorların işine içine girmesi ve polisin içine işin içine girmesi ayrı bir tutanakların tutulması sizlerin de açısından biraz risk mi taşıyor hocam? Ya yani orada mücalağını? aslında eee yani soğukkanlı olmak gerekiyor çünkü e, o durum evet bir kriz e, yani yani hassas bir hasta yakınları da haliyle telaşlı oluyor çok haklı olarak